Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan Ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Merhaba borsa severler. Yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı türünden değerlendirilecek paylaşımlar değildir. Altını çizelim tekrar. Videolar bölümler halinde. Geçmek istediğiniz kısma açıklamalardan, bölümlerden geçebilirsiniz. Tüm videoları bu şekilde bölümlere ayırıyorum. Şu an videoyu hazırladığım tarih 15 Ekim 2022. Toplam portföy değerim 12.879 lirayı göstermekte. Nakit olarak 4582 lira. Hisse senedinde de 8.296 liralık bir portföy bulunmakta. 320 lot arena bilgisayar ve 200 lot papilyon. Ama hisse senedlerinin portföyde olduğunu görüyorsunuz en son videoya göre neler yapmışım bunu da sizlerle paylaşayım. Hisse hareketleri elimdeki Papilyon'dan 100 lot 16.70 fiyatından çıkış yaptım. Arena Bilgisayar aldım 320 lot 14.29 fiyatından ve Sanko'ya ait hisse senetlerini sattım. Sanko elimde bitmiş oldu. Excel portföy takip programında durum ne? Bunu da sizlerle paylaşayım. Grafik olarak bu şekilde görünüyor. Portföy değeri, toplam portföy, portföy dağılımı güncel kar zarar. Başlangıca göre %143, en son videoya göre de %8.22'lik bir ilerlemem var. Başka da yapmış olduğum bir işlem yok. Devam edeyim. Grafik ilerleme. Bir ortalama çıkardığımda aşağı yukarı haftalık %3.5'luk bir ilerleme ile bugüne geldim. görülüyor. Portföy Değişim grafiğimde bu şekilde. Kar zarar grafiğim haftalara göre bu şekilde görünmekte gayet güzel bir seri yakaladım. Zaten oran olarak haftalık %3.5 karla bugüne gelmiş bulunmaktayım. Bakiye ve kar ilerlemesi grafiklerine göz attığımda hedefime çok az bir miktar kaldığını görüyorum. Bunlar beni motive ediyor. Grafikler para kazandırmaz. Sadece bu şekilde görmek beni motive ediyor. Başka bir şey değil. İlerleme takvimim var. Bir hedef takvimim Hani ilk yıl için haftalık 200 lira ama normalde hedefim haftayı %2 ile kapatmak. Şu anda 35-36. haftaya tekabül eden bir aralıktayım olması muhtemel. Bakiye ya da hedef bakiyem 10.800 liraydı ama şu anda aralığın ikinci haftasındaki üçüncü haftasındaki bakiyeye ulaşmış bulunmaktayım. Bu da aşağı yukarı 9 haftalık bir zaman. 9 hafta önden gidiyorum. Bu benim açımdan gayet olumlu. Planım bu. Zaten oturmuş bir stratejim var. Bunlar güvenerek hareket ediyorum. Şimdi arkadaşlar birkaç konuya açıklık getireceğim. Öncelikle olarak hisse biriktirme olayı Elimde tutmaktan keyif aldığım hisseleri biriktiriyorum. Ama para kazanmak için yapmam gerekeni yapıyorum. Alım satım. Bunun adı spekülasyon ya da başka bir şey olmuyor arkadaşlar. Para kazanmak oluyor. Şöyle özetlemeye çalışayım sizlere. Bir yılda bir hisse senedini elinde tutup da %150 kar elde edebilirsiniz. Ben bunun için tercih ettiğim yöntem, belirlediğim yani elimde durmasından keyif aldığım hisse senetlerini alıp satarak bu hedefe ulaşmak. Şimdi niye böyle bir yolu izlediğimden bahsedeyim sizlere. Mesela papilyon savunmanın fiyatı şu anda 17. Zamanında bir sene önce 17 liradan almış olsaydı aylarca 13-14 fiyatında gezdiğini görüp ki bu zaman diliminde bir de paraya ihtiyacım olsaydı ben zararına mal satarak ne yazık ki ihtiyaçlarımı gidermek durumunda kalacaktım. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Yani bazı sosyal mecralarda eşim dostum bak senin yaptığın şöyle sıkıntılı bir işmiş falan hacılar hocalar böyle diyor gibisinden videolar falan izlettiler birkaç tane. O kadar saçma ki yani yani şuradaki kârı iki senede yapsam sıkıntı değil hisse senedinde ama alıp satımla yaptığımda iki günde yapmam mesela ya da iki ayda iki günde neyse böyle saçmalıklara tabii ki ben pek kulak asmıyorum. Öncelikle olarak bunu anlatmak istedim çünkü hani Ezel'in bir bölümünde şey diyordum o gazinodaki en ön masa şimdi bu masa. Şimdi bu masa o zaman o masa. İşte vakti zamanının tarlaları, şimdi borsada hissi senetleri. Benim bakış açım bu. Ki geçimini borsadaki yaptığı alım-satımlardan sağlayan biri olarak söylüyorum bunu. Geçimimi zaten oradan sağlıyorum. Aniden bir paraya ihtiyacım olduğunda benim herhangi bir yerden para bulma lüksüm yok. Buna istinaden de alıp unutayım. Ki bu kazançları elde edeceğini düşünmüyorum da hissi genel olarak. Tabii biriktirmenin de senaryoları var. Herkesin söylediği sürekli maliyetlenme yönünde bir senaryo var. Buna değineyim. Benim maddelerimde de beşincisi. Her ay belli bir miktar birikimle hisse senedi almak. Ya sürekli maliyetleniyorsunuz hisse senedinde. Bu bana cidden bir yerden sonra saçma geliyor. Temettü de veriyor şirket ve bunu hisseye yatırıyorsunuz. Zaman uzuyor. 10 yıl geçiyor. 20 yıl geçiriyor. Bu sefer temettüyü yemek istiyorsunuz ama yediğinizde kalan miktar bir sonraki sene temettü verdiğinde şöyle bir manzara çıkıyor karşınıza. Ulan geçen sene yediğimi yatırsam belki enflasyon karşısında ezilmeyecektim ama yediğim için bir önceki sene temettüyü, bu sene verilen temettü artık benim ihtiyaçlarımı görmüyor. Yani benim hayalimdeki temettü emekliliği olmuyor. Yani bu sonuç çıkacak. Eninde sonunda böyle bir şey karşına çıkacak. Kendi açımdan söylüyorum bunu da. Bu yüzden de hele ki sürekli maliyetleniyorsun. Bu hep maliyeti artıran bir durum. Yani hissenin fiyatı 5'ten 3'e düşüp ortalaman düşse bile senin cebinden durmadan para çıktığına göre sen durmadan maliyetleniyorsun. Olayın özü bu. Bu maliyeti benim açımdan artıran bir durum. Yani önceden 5 lira yatırmışım, hisseyi almışım, her ay düzenli birikimle bir senenin sonunda da 5-10 lira para yatırmışım. Maliyetim yani hisseyi alım maliyetim 5 liradan 3,5'a düştüm. Bu önemli değil. Cebimden para çıkmış benim. Yani miktarının önemi yok. Bunlar faraza rakamlar ama durmadan bu yönde maliyet artıyor. Ve genelde herkesin insanlara önerdiği kısım bu ki ben bunun yanlış bir strateji olduğunu ne yazık ki borsaya aşağı yukarı hani 15 seneyi yakın bir süredir borsa ile ilgileniyorum ve bu yöntemi de denemedim değil bunu da denedim ama borsadan kopmama sebep belli bir süre borsadan uzak kalmama sebeplerden biri de bu sürekli maliyetlenme ile para kazanamayışım hep yatırıyoruz, hep Hep kirayedermiş gibi hisse senedine para ödüyorum. Ama bir bakıyorum ihtiyacım olduğunda hissenin fiyatı yerlerde. Sattığımda 10 lira yatırdıysam 7 lira çekiyorum falan böyle saçmalıklarla karşılaşınca bu yöntemin bana uygun bir yöntem olmadığını karar verdim. Ve dediğim gibi bu sürekli maliyetlenme kısmı benim hisse biriktirme yöntemleri arasında uygulamadım. Yani vakti zamanında uygulayıp zarar gördü ve artık uygulamadım. Rafa kaldırdım bir yöntem. Genelde herkesin de önerdiği bu yöntem. Şimdi hisse biriktirirken ben peki nasıl bir yol izliyorum ya da nasıl bir yollar var? Hani kendi izlediğimden ziyade genel olarak yollardan bahsedeyim. Birinci yöntem. Yeni şirketleri kovalamak. Yeni halka arz olan şirketler sonuçta bir rüzgarla geliyorlar. Bu rüzgarla karı bırakıp ana parayı çekerek az az tüm şirketlerden not biriktirmek. Böylelikle de maliyeti sıfır tutmak. Şimdi yeni halka arz olmuş şirketlerde olası güzel bir senaryo şu oluyor. 100 adet yeni halka arz olmuş şirkette hissenin fiyatı 10 lira olsun. 1000 lira sermaye ile bundan 100 tane aldınız. Hissenin fiyatı 14 liraya çıkıyor. 72 tanesini satıyorsunuz. Ana parayı kurtarmış olup kalan 28 hisse net kar ve maliyeti 0 olarak birikmiş olur. Maliyet 0 burada. Yılda ortalama 10 tane halk arzı olsa benim açımdan bu güzel bir kazanç. Hele ki bu 28 tane hissenin fiyatı bir de 14 liranın üzerinde fiyatlanmaya falan devam ederse yıllar geçtikçe altın yumurtlayan tavuk oluyor. Kötü senaryo olmaz mı? Kötü senaryo da olabilir. Yani her şirket taban açtığı için bir panikle satış yapılsa 1000 liradan sermayede 9 taban açan şirket sonrası %65 zarara denk gelen bir rakam zarar ediliyor. Kar zarar dengesi burada tabii kişiden kişiye değişen bir durum. Olur. Ya da bir tane zararı kabul edip çıkıp çıkmama meselesi kişinin kendi tercihi oluyor. Ama dediğim gibi kar zarar kıyaslaması da bu şekilde oluyor. İşler yolunda giderse sıfır maliyetle bir yığın lot birikmiş olur. İkinci yöntem ana parayı kurtarılımına dek maliyetlenmek. Yani alım satımlarla karı artırıp ana parayı çekerek hisse biriktirmek. 100 liralık alım işleminde %10 kazandıktan sonra 100 lirayı çekip 10 liralık hisseyi saklamak. Olayın özü bu. Böyle böyle maliyeti sıfıra getirerek hisse biriktirmeye çalışmak. Tabi bunun olumsuz senaryosu bu. Olumsuz senaryosu da alınıp tüm hisselerden zarar edip 100 liradan 1 lira kalmaz. Bu da olumsuz yönde oluşabilecek bir senaryo. Bir başka şey de her ticaretin karıyla farklı bir şirketten hisse biriktirmek. Yani favoriniz olan bir B şirketi olsun A şirketinden kazandığınız karla durmadan B şirketinin hissesine yatırım yapmak. Bu durumda da maliyet sıfır oluyor. Sonuçta karla işlem yapıp hisse biriktiriyorsunuz ve o da yine B şirketinin primlenmesiyle altın yumurtlayan tavuğa dönüşmüş oluyor. Maliyeti sıfıra çekebilecek aklıma gelen yöntemler bunlar mesela. Bu yöntemlerden bahsedilmeyip ne hikmetse sürekli maliyetlenme yönünde. Sürekli cebinizden para yeme yönünde bir şirketi alma bana çok garip geliyor. Tabii şu bir gerçek sürekli maliyetlendiğinizde hep durmadan sermaye artışı oluyor. Kazanılan para büyüyor görünüyor. Yani işler yolunda giderse. Ama maliyetlenme kısmı da büyüyor. Bunu da altını çizmiş olayım. Şimdi borsa hesabı olarak 5300 liraya atıp nereye kadar gidebilir, bu borsa hesabında neler yapabilirim şeklinde açtım, bir hedef koydum yıllara göre. Sonuçta borsada zaman her halükarda gerekiyor. Sabretmek gereksiz. Yani sabrı niye edersin? Canını sıkan bir durum vardır. Ona sabredersin. Canını sıkmıyorsa zaten sabır diye bir şey yok. O sadece zaman beklersin. Canını sıkan bir şeyin üstünde de durmadan zararda beklemek. Yani yanlışta ısrar, kasta girer. Ben böyle düşünüyorum. Zararla işlemleri durmadan ekrana bakıp kırmızı kırmızı görmek. Canla sıkar insanın. Hani belli bir zamandan sonra umutlar da körelir. İlk başta tamam şimdi %10-20 zarar ediyor ama trend buradan dönecek diye önce beklenir. Daha sonra aradan 3-5 ay geçtikten sonra da gerçeklerle yüzleşilir. Keşke %10-20 zararda neyse kabul edip çıksaydım demeye başlar insan. Bu borsa hesabında 5300 lirayla bir yolculuğa başladım. 300 lira bu kısımda almış olduğum risk sermayem 5000 liraya düşerse ki şu anda bu risklerin hepsi var. Herhangi bir hisse senedi alıp da taban taban serisine yakalanırsam elimden lotlar çıkamazsam yine sermayenin 5000 liraya düşme riski var. O zaman işte bu video serisi son bulacak yapacak bir şey yok diyeceğim. Peki ben bu alım satımları kullanmasaydım. En fazla temettü veren 5 tane şirketi o günkü şartlarda bilmiş olsaydım. Tabi bunları bilmenin de imkanı yok içeriden haber almıyorsanız. Bu da ayrı bir şey. Yani Ereğli'nin gidip %11 temettü dağıtacağını genel kurul toplantısı yapılmadan bilmenin benim açımdan imkanı yok. Kap bildirileri olmadan bilmemin imkanı yok. Şimdi bu 5 tane hisse senedine 5300 lira bölmüş olsaydım. Her birine 1060 liralık yatırım yapmış olsaydım. Tabi kapanış fiyatlarını 14 Şubat'a göre aldım arkadaşlar. 14 Şubat'tan işte hafta kapanışı 14 Ekim'e kadarlık bir süre. 14 Şubat'taki kapanışları bunlar. Anlayabilecek lot sayısı bu. Diğerlerinden artan paralarla en fazla temettü veren Ereli'den pilot fazla almış oluyorum. Yuvarlama yaptım yukarıya doğru. Ve totalde verdikleri temettüleri de geri hisselere yatırsaydı. Peki güncel portföy değeri ne olacaktı? Güncel portföy değeri de 7.773 lira olacakmış. Kötü değil. Katiyen. %46 yani %50'ye yakın bir kar. Temettü hisselerinde de durumun şu an için böyle olacak. Peki bende durum ne? Bende de bu sermaye 5.300 lira %143'lük yani video konu olan rakamın 3 katı kadar bir yüzdelikle kazanç elde etmişim. Diyeceğim benim açımdan para kazandıktan sonra alım satımla mı kazandım yoksa hisse elimde mi tutarak kazandım bunun fazla da bir önemi yok. Tecrübelerimin bana gösterdiği şey hisse biriktirirken maliyeti sıfıra indirmek. Maliyet sıfıra indirmenin de sizlerle paylaştım bu ekranda gördürümüz 5 tane yöntemi var ve bunun ilk dördünde ben maliyeti sıfıra indirerek yola devam ediyorum. Tabi diyorum yani para kazanmak için alım satım yapmam gerekli ama hiçbir hisseyi de biriktirmiyorum gibi bir şey söz konusu değil. Bazı hisse senetlerini alıyorum satamıyorum yani karı görüyorum satamıyorum, zararı görüyorum satamıyorum. Hani öyle hisse senetlerine duygusal bağım da var ama bunları para kazanmak için değil. Sıfır maliyetle örnek olarak 3. maddedek gibi her ticaretin karıyla farklı bir şirketten hisse biriktirme yöntemiyle yapıyor. Bu da bana zarar vermiyor. Tekrar bir göz atmış olayım. Az kaldı. Hani bir an önce ben 15 bin lirayı geçen bir bakiyeye sahip olmayı istiyorum. Ki yıl sonuna kadar biriken bakiyeyi de Viopa aktarayım. Bunların hiçbiri düzenli birikimi. 5. maddeye diyeyim yani ben illaki sürekli maliyetleneceğim, hisse biriktireceğim. Elime geçenle şu hisseden alacağım, bu hisseden alacağım diyen biri için. Benim uyguladığım bu yöntem engeli yok. Yani alt tarafı baktığımda çok küçük bir miktar yani bir asgari ücretlinin bir senede biriktirebileceği bir miktar maaşının yüzde onuyla bunu da altını çiziyorum çok afaki bir para yatırıp buraya mesela hani gidip de 1 milyonla 5 milyonla bu işlemler yapılmış olsa yani insanlar tabi para parayı çeker tarzında bakar ama bu bakiyenin katlanarak ilerlediğini gören özellikle Dar gelirli bir insan için bir yol var demek. Yani bu YouTube kanalında öncelikli amacım bu. Böyle bir yol var. Ki daha önceki videolardan da hatırlıyorsunuz. Bir asgari ücret 800 lira. 800 lirayla bugün bu yolculuğa çıkmış bir insan 10 yılın sonunda 8 milyon parası olacakmış. Hani karı küçümsemeyip şimdi %2 karı insanlar küçümsüyor. 5300 lirada gidip de 100 lira kazanmayı haftalık o insan küçümsüyor. Ama küçümsendiğinde para kazanılmıyor. Her halk arızdan sonra Twitter sayfalarında görürsünüz işte 3-5 kuruş çorba parası peşinde misin? İşte çorbacılar geldiler gittiler işte sattılar falan filan. Ya işte çorbacı sattı sen al o kadar aşıysan hiç senin. Satan var ki al bitti yani bu kadar basit. Kimse sonuçta kendi adıma söylüyorum benim kârıma zararımı ortak değil. Ben de kimsenin kârına zararına ortak değil. O yüzden de çorba parası deyip küçümsemeyin. Birke birke bir ke devasa rakamlara kapı açıyor. Büyük servetlerin anahtarı küçük karlar küçük kazançlar. Ben buna inanıyorum. Bunu başardığımda da zaten video serisini canlı olarak herkes görmüş olacak. Bakalım zaman gösterecek. Umarım bir testek alıp da sermayeyi eritmem. Tabii şunu da belirteyim arkadaşlar. Her videoda söylüyorum. Benim alım satım yaptığım şirketler... Hani ne derler? Ciğerini bilirim derler ya. Yani öyle şirketler. Niye? Zaten bana maliyeti sıfır. Mesela burada bir bu şirketten kaç para kar etmişim? Güncel kar olarak 690 lira papilyon savunmadan kar etmişim. Ben bu hisse senedini komple sattığımda, elimden çıktığımda biriktireceğimi biriktiriyorum zaten. Hani bu da önemli. Hisse biriktirmiyorum anlamı değil. Ama ben buna bel bağlamıyorum. Buna insanların bel bağlaması yönünde yönlendirmeleri yanlış buluyorum. Al al uzun vadeli düşün. Ya uzun vadeli düşünsen de kazancın belli. Bununla ilgili de video çek. Uzun vadede sen her fiyattan maliyetlendiğin için hisse 30 katarsa bile senin kazancın 6-7 kat. Altın dolar videosu da çektim. Her ay düzenli birikimle maaşının %10'uyla ya da işte fark etmez burada yüzdenin önemi yok. Bir asgari ücretli maaşının %10'uyla 10 yıl boyunca altında alsa, dolar da alsa enflasyonun yarısı kadar getir getiriyor. Normal birikimde 10 yılda 20 bin lira para biriktiriyor. Altın 10 kat artmış diyelim. 200 bin lirası olması gerekirken bu adamın 60 bin lirası var. Parasını uçak katlayabilmiş ancak. Sebep ne? Sebep her fiyattan maliyetlenmek. Her fiyattan biri için 50 kat, 100 katlık artışlar ne yazık ki küçülerek geliyor ve o kadar hissesinedinin içinde yeni sasa bulmasının bir insanın şansı çok düşük. Ne demek istiyorum sasa yani efsane hissesini de artık bir şey diyemiyorum kazanç yönünden. Böyle bir hissesini bulacaksın da 80 kat arttığında sen düzenli birikimde 30 kat paranı artırabileceksin ya da 20 kat artırabileceksin. Ama böyle bir hissesini bulmak da mesele. Nereden bulacaksın? İster temel analiz bil ister teknik analiz bil hiçbiri sana hani ben teknik ve temel yönünden şirketleri inceliyorum hatta kendim değerlemelerini falan da yapıyorum böyle nereye kadar gidebilirler diye kar ne seviyeye çıkarsa ne olur diye hiçbir analiz sana bu şirket 100 kat gidecek demez. Sadece analiz yöntemleri hani muhtemel alım satım noktaları hakkında sana fikir verir ki teknik analizi nasıl severek ya da güzel battım kanalı takip eden arkadaşlar biliyorlar analiz yöntemleri bunları bize sağlıyor tamam güzel hoş da hissenin 300 kat gideceğini söylemiyor ki hiçbir analiz yöntemi söylemez ya ne bileceksin ya. En garip hisse 100 kat vuruyor ya da yan tahta diye tabir edilen hisse senetleri 50 katlıyor Ors'a Borsa İstanbul'da ülkenin en iyi 100 tane şirketi, 30 tane şirketi 2'ye bile katlamadı yani bunu yaşadık diyeceğim. En azından para ihtiyaç olduğunda karla çekebileceğim bir sistem. Öbür taraftan da yani benim sistemim. Bu arada tek doğru yok yani benimki en doğrusu falan böyle bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Hani yanlış anlaşılmasın. Ama daha çok insanları temettü yatırımına yönlendirip aracı kurum ağzıyla konuşan insanlara bir acayip bakmaya başladım ya. Ne demek istiyorum? Aracı kurumlarda her fiyattan maliyetlenin. işte uzun vadede kazanırsınız. Valla kimse kusura bakmasın. İki tane video çektim. Sağ üst köşede duruyor asgari ücretli yatırım yapsın diye. Her fiyattan maliyetlerince bak ne oluyor. Git bak uzun vadede ne oluyor. Hisse 34 kat gitmiş 7 kat paranı arttırmışsın. 6 ile 7 kat arasında bir fark yok diyorlar. Arada 6 ile 7 kat arasında yatırdığın para kadar fark Ya Bir de yani ben bir hisse yüzde %25 kar elde edeceğim bir haftada satmayacağım. Ama bir senede bu kârı edersem sıkıntı yok. Böyle saçmalık mı alırlar? Süreyle alakası var? Neyse şimdi biraz şey oldum da, garip oldum da. Bunda bahsetmiş olayım arkadaşlar. Gideceğim şirket, tavan tavan serisini yakalamış olacağım. Alacağım, 5 gün sonra satamayacağım. Niye? Hacı hoca böyle dedi. Şimdi diğer hususta arkadaşlar. Bu geçtiğimiz hafta, önceki videodan bu yana sevdiğim bir çocuk var. Hani babası da arkadaşım. 20'li yaşlarda falan. 18-20 yaş aralığında. Çocuk birikim yapmak istiyor. Böyle gençler de var ya çevremizde. Diyor abi birikim, tasarruf bunlar güzel şeyler. İşte ben de çalışıyorum kendi paramı kazanıyorum. Birikim yapmam lazım, tasarruf yapmam lazım. Ama işte babam borsadan işte şuradan buradan uzak durmamı söyledi. Şöyle bir baktım. Tabii ben direkt arkadaşın yanına gittim. Mevzu nedir ne değildir filan. Sen ömründe bir kumbara alıp içine 1 lira atmış adam değilsin. Ben seni biliyorum. ''Ev, araba yönünden de herhangi bir birikim yapmış değilsin.'' ''Ya elleme çocuğu niye engelliyorsun?'' dedim ya. ''Çocuk dedim birikim yapmak istiyor ya.'' Tabii çocuğun elindekini de alıyor. Hani bugün şartlarla çocuk için 100 lira mükemmel para. Onu söyleyeyim yani. Bu çocuk için 100 lira para. Niye? Çünkü abi diyor ben kenara 100 lira koyamıyorsam o koyamadığım para ciddi büyük rakamdır. Çünkü elindekini eve destek olarak veriyor çocuk. Ya diyorum ''Al da çocuğa bir 100 lira ver.'' Çocuk birikim yapsın ya. Ya bu kadar da aciz olma. Ya çarçur eder diyor. Genç şöyle yapar böyle yapar diyor. Ya o çocuk dedim senden benden zeki dedim ya. Bir sonraki gelen nesil bir önceki kuşaktan daha zeki dedim. Nitekim kendimce ikna etmeye çalıştım. Üzüldüm. Diyeceğim arkadaşlar. Önünü kesmeyelim. Çocuklarımıza tasarruf etmenin yollarını gösterelim. Küçükken kumbarayla. Büyüdükçe de işte artık anne baba olarak yol gösterirsiniz. Birikim yapmayı, tasarruf yapmayı, daha sonra da yatırım yapmayı göstermiş olursunuz. Peki birikim yapan, tasarruf yapan insan ne öğrenir? Asıl soru bu. Tasarruf yapan insan her şeyden önce şunu öğrenir. Enflasyonu öğrenir arkadaşlar. Bugün aldığımı biriktirdim parayla, yarın alamıyorum, paramın değerini korumam lazım. Bunu öğrenir. Kimseye bel bağlamadan kendi emekliliğini planlamayı öğrenir. Ve bunu siz çocuğa 20 yaşında öğrettiğinizde 40 yaşında zaten zep zengin olur. Olur ya önce para kaybetmemeyi, elindekini sahip çıkmayı, daha sonra da yavaş yavaş o çocuk zaten yeni nesil canavar ya. Her şeyi kapıyorlar, her şeyi öğreniyorlar. Biliyorsunuz ben öyle teknik analizde, temel analizde kulaktan dolma öğretilerle, YouTube videolarıyla öğrenmiş bir insan değilim. Benim bunları ne yazık ki öğrenme sürecim bayağı sancılı oldu. Bu işin mucitlerinin kitaplarından okuyarak, araştırarak öğrenmek zorunda kaldım. Ha bu güzel oldu. Özel derste öğrenmiş gibi oldum. Adamlar ne düşünüyorsa, ne şartlar sunduysa hepsini bu adamların yazdığı kitaplardan öğrendim. Ama yeni nesil? Ya bakar bakmaz o kuralı kendi çıkarıyor zaten. Hani bir yerden öğrenmesine gerek yok. Onlar zeki. Bunu kabul edelim ya. Şu çocuklara bir güvenin ya. Bu kadar da acziyet işlerinde olmayalım ya. Yanlış karar verseler de bunu borsa için söylüyorum arkadaşlar. Gitti en alınmayacak hisseyi aldı. Tabi bu demek değil çocuğun hani ele tek çekin, bakın falan. Ya ama anlatın. Çocukların arkasında duralım. Hakikaten onlar bizim geleceğimiz. Ben kendimden örnek veriyorum işte. 10-15 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. 5 yılım heba oldu. Bir şekilde uzak durdum. Sonra kendimi kapattım. Millet nasıl yapıyor dedim. 2-3 sene boyunca bu konuda okumadık. Kitap bırakmadım. Araştırma bırakmadım. Ne yanlış oluyor, ne doğru oluyor dedikleri gibi mi? Sonra bir baktım yanlışlarımı bilisteledim. Yaptığım yanlışlar şu anda yatırım tavsiyesi diye millete yaptırdıkları şeyler. Ne mesela ileride ekonomik bağımsızlık için her ay belli bir miktarda parayı yatırmak. Bunu yazık ki bana uygun bir şey değilmiş. Ben bunu anladığımda 10 sene geçmiş arada. Her iste her fiyattan alınır tarzında garip garip söylemler. Halbuki benim bunu alınmayacağını öğrenmem, trendi yakalayabilmenin önemini öğrenmem 5 yılımı aldı. Gerek yok 10 yıl de durmaya gerek yok trendi yakalasan bir yılda o parayı kazanıyorsun. 10 yılda milletin kazandığını 1 yılda kazanıyorsun. Neyse arkadaşlar, konudan koptuk da biraz işte dertleşme babında bu hafta yaşadıklarımı da bu şekilde sizlerle paylaşmış olayım. Toplam bakiye 12.879 lira, 5.300 lirayla başladığım borsa yolculuğunda bu hesapta kar zarar 7.579 lira, artıday bu %143'e tekabül ediyor. Geçen haftaya göre de %8.22'lik bir ilerleme var. Bu hafta güzeldi bu yönde. Arena bilgisayarda dediğim gibi arkadaşlar benim favori hisse senedim. Teknolojiyi getiren adam bunlar. Ama bayağı da bir süredir yani aşağı yukarı bir buçuk iki yıla yakın almıyordum. Bunda da maliyetim sıfır. Hani o dönemde trendi güzel yakaladıydım. Bunun maliyeti Bunu Bunda maliyeti sıfırlanan hisseleri alıyorum ben şeye koyuyorum. Favori listeme koyuyorum. Bu hesapla da temennim tabi maliyet sıfırlanma nasıl oluyor arkadaşlar. Bundan da hızlıca bahsetmiş olay. Papillon savunmadan şu ana kadar ben 690 lira para kazanmışım. Gidip de elimde ben sadece bu kar kadar hisseyi tutmuş olsam maliyetim sıfır olacak. Bitti. Olayın özü bu. Bu da aşağı yukarı 40 tane hisseye falan denk geliyor şu anda. Elimde 40 hisseyi bıraksam ben 160 hisseyi satsam maliyet sıfır olarak gittiği yere kadar derim bunu. Olay bu kadar basit yani. Bir şeyi alıp unutuyorsan da sana yük olmaması lazım. Benim bakış açımda bu olay böyle. Eğer ki ben bir hisse senedini aldıysam, unutacaksam, hakikaten unutmam için ona benim para harcamamış olmam lazım. Yoksa nerede unutuyorsun ya? Ben gideceğim, buna para harcayacağım, ondan sonra kışlık montun cebinde 5 lira unutamayan ben bu hisse senedinin buradaki parasını unutacağım. Mümkün değil. Evet arkadaşlar. Tekrar tekrar her videoda söylediğimi yenileyeyim. Bu kanaldaki hiçbir video, paylaşım, yazı, yorum, yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı türünden değerlendirilecek paylaşımlar değildir. Ben burada sadece insanlara alım satımla da bu işlerin olabildiğini göstermeye çalışıyorum. Hem de böyle afaki günlük 10 tane işlemle, 20 tane işlemle falan değil. Zaten robot değil. Ben de kendim alıyorum. Bazen günlük, bazen bir haftalık alım satım işlemleri oluyor. Ama burada dikkat çekmeye çalıştığım husus şu. Alıp beklemek grafiğe baktığınız gibi olmuyor. O süreçler çok sancılı oluyor. Hele ki bir olumsuz bir şirket haberiyle şirket bir anda fiyatı yarıya veriyor. Ne olduğunu bile anlamıyorsunuz. O sıra bir de para lazım, parayı çekiyorsunuz. Tabi burada yatırımın temel kurallarından biri de ihtiyaç olmayan para. Ama şu bir gerçek yani, bizim ülkemizde para hep lazım, hep ihtiyaç. Diğer videolarımda da söylüyorum, en temel kurallardan biri ihtiyaç olmayan para. Ama başıma gelen bir hadiseyi de yine burada paylaşmış olay. İşlerim gayet iyi, dükkan var işte evdir, arabadır falan filan. O sıra çekler, senetler patlamaya başladı arkadaşlar. Ve ben durduk yere hani ihtiyacım olmayan paraya öyle bir ihtiyaç duyar hale geldim ki anlatamam yani. Halbuki hiç ihtiyaç değildi yani o kadar atıl bir paraydı benim için. Ama sonra bir baktım ciddi ciddi borsadaki işte kriptodaki forex'teki tüm parayı çekip yok pahasına çoğunu da zararla satmışımdır. Çok canımı sıkmıştı o zaman yani. yani çok sıkıntıya sokmuştu beni. Zaten bir tarafta çeklerin senetlerin patlamasının sıkıntısı vardı. Bir taraftan da 100 liraya aldım malı 60 liraya 70 liraya vermişim. Tabii o zaman şunun kafasındayım yine. Alacağım biriktireceğim ya çocuğa kalsın işte. Elime geçiyor belli bir kazancım belli bir yüzdesini durmadan yatırıyorum böyle hissesi nedenine. Ha şu var bu tartışmasız bir gerçek. O günkü sistemini şu anda devam etmiş olsaydım belki ciddi ciddi yatırdım parayı 15'e 20'ye katlamış olacaktım ayrı konu. Ama bu sistemi o zaman yapmış olsaydım ne mallara böyle zararına satmış olacaktım ne de pişman olacaktım yani o... Geçen biriktirme süresini, onların hepsini tecrübe ettim, denedim. Genç arkadaşlara da denenmişi denemeye gerek yok diyorum. Ama böyle de bir yol var. Alım satım yaparak da borsada ilerlenebilir. Ama bu keyif işi. Onu da söyleyeyim. Yani durmadan maliyetten, durmadan hissesini de almak güzel bir alışkanlık. Bak, kötü bir alışkanlık da demiyorum katiyen. Güzel bir alışkanlık. Zaten bu yöntem o durmadan alıma engel bir yöntem değil. Bunu da göstermek istiyorum ve inanın hani yıl sonu geldiğinde ya da işte bir senenin devir daimi olduğunda bu kısımda kıyaslamasını yapacağım. Dolara yatırsaydım ne olurdu? Altına yatırsaydım ne olurdu? İşte temettü en fazla temettü veren şirketlere yatırım yapsaydım ne olurdu? Şu an aklıma geldi. Haında temettü veren 5 tane şirket. Bu şirketlere yatırsam işte her ay düzenli yatırsam ne olurdu? Şurada video kaydını alayım. Her ay bir de belli bir miktar para yatırmış olsaydım bu yüzde ne olacaktı? Bunu da görmek istiyorum. Yani bildiğim şey şu, bu yüzdelik kar kısmı düşecek. Çünkü her ay yatıyorum, her ay sermayeyi artırıyorum. Şu ana kadar 4 bin lira daha eklemiş olacaktım. Bu eklenenle belki de burası yüzde 5, yüzde 6 kar gösterecek. Bir de böyle 5 tane, 10 tane hisse değil değildi arkadaşlar. Yani bir işin ciddiyeti var. 50 tane hisse almak. ya, 50 tane hissem almak ya. Riski böleceğim diye. Ya 50 tane hisse niye alınır? Hepsi hoşuna gidiyordur. Hepsinden alırsın. Bunu, buna bir şey demiyorum. Ama para kazanma mantığında böyle bir şeyin yeri yok. 50 tane hisse alana kadar git bir tane yatırım fonu al. Bak yani benim mantığım öyle işliyor. Git de çeşitlendireceğim, böleceğim falan ya bu kadar bir şey yapmaya gerek yok. Mesele etmeye gerek yok. Tabii fonlarla da kıyaslayacağım bunu. Şu anda yapmış olduğum karı fonlarla da kıyaslayacağım diyeceğim hangi fon beni geçmiş. Ben de merak ediyorum yani bir yıl dolduğunda hangi fon bir yıl boyunca benim kazancımdan daha fazla getiri sağlamış. Bu hesapta bunların hepsini yapacağım arkadaşlar Allah'ın izniyle ama dediğim gibi öncelikli olarak bu sermayeyi bir 3'e katlayayım kısa sürede. 3'e katladıktan sonra da artırabildiğim kadar parayla Viyop'ta bir hesap açıp orada devam edip Daha sonra da işte yatırım fonudur, kripto paradır Yani bunların hepsini yavaş yavaş anlatarak Yatırımın iyisi kötüsü olmaz Abi Bu hesaptan almayacağım olay ne var? Döviz almayacağız arkadaşlar zaten almıyorum almayacağım da yani döviz aya gitse de uzaya gitse de benim için yatırım aracı değil. Çünkü bunların hesaplarını falan yaptım yani dövizin 10 kat katlaması insanlara belki şurada dışarıdan bakınca grafik olarak büyülüyor ama uzun süreli yatırımda her ay aldığınızda para kazandıran bir yatırım değil. Değil yani bunun videosu var arkadaşlar çektim ya hani yapmış olduğum hesaplamaları Excel tablolarını sizlerle paylaştım. Yine bilmeyenler için tüm videoların sağ üst köşesinde bazı videoları oynatma listelerini paylaşıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar yatırım tavsiyesi yatırım danışmanlığı türünden değerlendirilecek paylaşımlar değildir. Altını çizelim tekrar. Yani ben burada arena bilgisayarı almışım. Şu anda %6 kar etmiş. Belki o anki ruh halimle ulan bu düşecek gibi falan deyip %5 karla satarım. Sen alırsın %10 taban açar zarar yazar. Sonra ertesi gün çıkmazsın bir %10 daha vurabilir. Bunların hepsi borsada mümkün. O yüzden sosyal medyalarda, youtube'da, sağda solda gördüm diye hissesine de alınmaz. Kendi analizlerinizi yapın. Kendi içinize sinen şirketleri alın satın. Ve tüyü kovalamayın. Herkesin aklı var, fikri var. Genç nesle de güvenin. Gençler bizim geleceğimiz. Onların bizden daha akıllı, daha zeki olduğunun da farkına var. Yatırımlarını daha iyi yöneteceklerini de düşünüyorum. Bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.